Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TET AYT Geometri Soru Bankası kitabındaki dik üçgen konusunun ÖSYM tarzı testlerinden test dördün çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Örnek bire bakacak olursak göremiyoruz. Bomboş çünkü 2020 AYT'de çıkmış. telif'ten dolayı çözemiyorum. Lütfen uygulamadan bakarsanız sevindirip çözemediyseniz eğer. Ben direkt soru 2'den başlayacağım. Duru bu şekilde ABC dik üçgen biçimindeki kağıdın A köşesinden BC kenarı üzerindeki H noktasına kadar uzunlukları şekilde belirtilen ve köşeleri birbirine dik olan çizgiler ile bir merdiven görseli oluşturuyor. Şöyle bir görsel oluşturmuş. Şekilde birim cinsinden verilen uzunluklara göre BHX kaç birimdir diye soruluyor. Arkadaşlar 90 dereceler var mı? Var. Birbirine dik dediği için şunlar. E, amacımız böyle 90'lar olunca dik üçgen oluşturmak, dik dörtgen oluşturmak en mantıklısıydı. Şöyle dik dörtgene ve şöyle dik dörtgen oluşturursak ne geliyor? Üçgen 3, üç. dörtgen 4, dört. ikiyken 2, iki. üçgen 3. Üç. Aa burada ne geldi? Dikten dik çizilmiş oldu. Yani bir öklit mantısı var burada? Evet. Ya yani burada uzunluk kaç? Hocam burada uzunluk 6. Şuraya kadar kolay olan uzunluğa bak. 5, 9, 12. Şuraya da A diyelim. 6'nın karesi eşittir. A çarpı 12'den. 36 bölü 12'den. A'yı kaç buluruz? 3 buluruz. A 3. Ama BH X isteniyor bizden. 3 değil bak dikkat et BH. 3 burası, 3 burası, 4 burası. Yani x 3 artı 3 artı 4'ten kaç çıkıyor arkadaşım? 10 çıkıyor. Evet ikinci soru denizli çıktı. Geldik 3'e. Satır aralığı 4 santimetre olan eş satırlara ayrılmış. Dikdörtgen biçimindeki bir sayfanın sağ alt köşesi 3. satırın alt çizgisine gelecek biçimde yukarıdaki gibi katlanmış. Katlama sorularını ne yapıyoruz? Hemen eski haline geri getiriyoruz. Evet eski haline geri getirdik şöyle. Ve şuradaki 4 santimetreyi de kullanıyoruz hocam. 4, 4, 4. Şurada bir dik üçgen oluşmuş ya. Bizden şuradaki soru işareti isteniyor. Tamam. Şurası da 4 birim. E hocam burası da toplamda 4, 4, 8. Burası da 8 birim mi? Evet. Sonra ne yapacağız arkadaşlar burada? Verilen uzunları yazdık. Eksik parçaları tamamladık. Ondan sonra katlamada ne yapıyorsa onu yapacağız. Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. E hocam şunu şöyle katlayacak olursam. 8 iken burası da 8 mi? 8. Aa soru çıktı. Hatta şu parçayla şu parça eşit. Hatta burası 90 sa burası da 90 hatta açıları da yazalım istersen. Şunlar eşit şunlar da eşit diyebiliriz. E hocam ne çıktı? Bak sayıların olduğu yer 4 ve 8 var burada. Burası da 90 derece. Şurada ne var? Bir dik üçgen var. Dik üçgen de hatta özel bir durum. 90'ın karşı 8 hangi açının karşı 4'tür? 30'un 30, 30 90 60 yaptı burası. E hocam 60 sa tamamı 80 olacağından 120 kaldı. Bunlar da 60'ar er derece yaptı. E o zaman burası da 30 yaptı. 30'un karşı 8, 60'ın karşı da 8 3 olmaz mı? Evet. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat edin. Her şeyi yani burada 4 santimetre demiş ama verilen bilgileri kullandık. Bak 4 santimetreleri yazdık. Soru kendine çıktı. Çok hoş bir soru. Çözümü kolay olmasına rağmen belki zorlanmışsınızdır. Evet zorlanmanız gayet doğal. Eliniz hala üst üste binen kenarların eşitliğine alışmadı. Ya da verilen bilgileri kullanmaya alışmadı. Sana bu 4 vermişse... Oradaki dörtleri göster kardeşim. Bak burada da 4, burası da 8 yaptı. Buradaki 8'i göstermediğin için büyük ihtimalle sonuca ulaşmadın. Verilen bilgileri kullanmak dediğimiz olay bu. Evet üçüncü soru. Ceyhan. Geldik 4'e. Düşey kesti. Dikdörtgen biçimde olan eş beton bloklar. Şekil birdeki gibi köşeleri 45 derece eğimli düz bir rampaya değecek şekilde üst üste yerleştirilerek basamak genişliği 40 cm olan bir merdiven yapılıyor. Şöyle bir merdiven. Sonra benzer şekilde birbirine eş beton bloklar şekil 2'deki gibi 30 derece eğimli bir rampa üzerine yerleştirildiğinde ise merdiven basamak genişliği x santimetre olmaktadır. Bu merdivenler yerden eşit yüksekliğe çıkabildiğine göre evet yerden eşit yüksek, yani şunlar birbirine eşit diyor. Bunları kullanacağız. Ne yaptım burada? Hocam burası 45, değil mi? 90 olduğundan burası da 45. 45 90'sa burası da 45, burası da 45, burası da 45, burası da 45 dedim mi? Dedim. Sonra dedin ki hocam şurası A ise burası da A işte A, A, A kök dedin A kök dedin A kök dedin Ve işlem yaptın değil mi Ya biz boşuna mı Biraz önce de dedik Böyle verilen bilgiyi kullanacağız diye Bak şurası Buradan buraya 40 cm gelmişse Kaydırılmışsa Bu da buradan buraya 40 cm kaymaz mı Ya da daha teknik konuşayım Buraya A dersek Bu uzunluk A artı 40 Bu uzunluk da A artı 40 olacak Hocam buraya 40 kaldı E 45 45 90 üçgeni 40 Burası da 40 değil midir Evet E yükseklik 40 Burası da 40 E o zaman 45 45'ten 40 40 sa 40 Yani burası da 40 Burası 40 kök yaptı. Burası da 40 kök yaptı. 40 kök yaptı. Burası da 40 kök yaptı. E tamam olay bitti. Toplamda burası kaç yaptı? 40 kök kök 40 kök. Yani 120 kök yaptı. Hop şuradan dik çizdiğinde 45 45 90 üçgeni o zaman burası 120 mi yapıyor? Evet. 120'yi bulduk. Şimdi şurayı da 120 vermiş. Aynı şekilde dik çizsen burası 120. Bak şimdi. 30'un karşısı 120 ise 90'ın karşısı kaç yapar? 240 yapar. E hocam sonrasında burada işlem yapalım. Şurası 60 burası 30. Aynı şekilde 60-30 60-30 Hocam 30-60 E burada 244'e bölsek direkt burayı buluruz da Daha teknik konuşayım yine. Şuraya n dersem 30'un karşısı n ise burası iken, burası da iken, burası da iken. Çünkü burası n ya burası n burası n Burası da iken oldu mu? Oldu. 2-4-6-8 8 yani eşittir 240 ise n'i buradan kaç buluruz? 30 buluruz. N30 ise eğer 30'un karşısında 30'un karşısında 30 karşısı, 3 karşısı, karşısı yapar. E buraya da mesela ne diyelim? K diyelim. Yani burası 30 köküçken X 30 köküçtür diyebilirsin ama burada X artı K da K artı X artı K neye eşit olmak zorunda? K artı 30 köküç eşit olmak zorunda. Ya yani teknik bakımından da nasıl olduğunu da göstereyim ki kafada hiçbir soru işareti kalmasın diye böyle yapıyorum. Direkt aslında cevabı 30 köküçte diyebilirdin. Yani cevap 30 3 yaptı 4. soruda. Güzel bir soru bu da. Geldik 5'e. Görünen yüzleri dikdörtgen olan iki çekmeceli bir komodinin görseli yukarıda verilmiştir. Yüksekliği 48 cm olan. Bu komodinin üst çekmecesi 30 cm. Böyle çekildi. Alt çekmecesi de 50 cm. Evet. Böyle çekildi. Tamam. A ile B köşeler arasındaki uzaklık kaç cm artmıştır diye soruluyor. Arkadaşlar A ile B arasındaki uzaklık buradayken böyle. Buradayken de böyle değil mi? Evet bunu bulacağım. Şimdi sen bunu... 30 santimetre çektin. Bunu da 50 santimetre çektin. E hocam 50 santimetre çektiysen şuraya kadar kısmı 50 ya. Şuna ait bir dik üçgen oluşturacağız. E, dik üçgen hop şöyle devamlı getirsek dik dörtgen oluşturduk. 30, 30 hocam burası. Buraya kaç kaldı? 20. E buradaki uzunlukta 48. Şöyle bir dik üçgen çıktı karşımıza. 20'ye 48. Hocam 4'ün 5 katı. 4'ün 12 katı. 4'ün 5, 12, 13 üçgeninden 13 katı olur. Burası kaç çıkar? 52 çıkar. Önceden A, B, A arası 48 iken şimdi 52 oldu. 52 ile 48'i çıkartırsam kaç kalır? 4 kalır. A ile B köşeler arasındaki uzaklık kaç santimetre atmıştır diye soruluyor bize. Cevap böylelikle 4 yani akçay çıktı arkadaşlar. Geldik 6'ya. Yaz dik üçgen biçimdeki gri ve pembe renkli kartonları üst üste koyup birbirine pıştırarak şekiller oluşturuyor şu şekilleri. Yaz kartonları kenarları üst üste gelecek biçimde şekil 1'deki gibi yerleştirdiğimde gri kartonun ipatörün üstündeki parçanın 2 santimetre. Şu şekilde ve öbüründe de 5 cm olduğunu hesaplamıştır. Gri kartımızın hipotenüs uzunluğu nedir? Arkadaşlar burada eş yapıyı kullanmıyor mu? Evet. ÖSYM e ben size demiyor muyum? Her zaman eş yapıları kullanmayı çok sever. Ee, hocam eş yapıları kullanmayı seviyorsak eş yapılarda kenarlarının eşitliğini göstereceksin, bir de açıların eşitliğini göstereceksin kardeşim. E ee, burada kırmızı kenar uzunluğu bu. Ee, tamam kırmızı kenar kırmızı kenar Şu kenarla şu kenar eşit olacak Hipotinuslar birbirine eşit olacak Yani şu parçada da şu parça birbirine eşit olacak Tamam ee, Kenarların eşitleri gösterince soru çıkmadıysa açı eşitliğini mutlaka yaz Hocam burası alfayken Bak şu büyük dik üçgenin de bu açısı alfa yaptı Yani burası alfa E sen bu üçgeni böyle çevirip böyle koyduğun zaman Kırmızıyı gören kenar açı alfaysa Burası da alfa olmaz mı? Olur Ana ne çıktı burada? Hocam şunun da şu eşit oldu 90 eşit eşitken muhteşem 3'den burası da eşit olmaz mı? Olur. Bak soru bitti. E, ben buraya x, x, x dersem hipotenüs uzunluğu 2x mi oldu? Evet. E, o zaman gel burada 2x yaz. Bak e, kenarların ışıklığını gösterdim. Şimdi gri üçgendeki hipotenüs uzunluğu 2x artı 2. Burada kaç? x artı 5. 2x artı 2 eşittir. x artı 5 değil midir? E Böylelikle x kaç çıkar? 3 çıkar. Gri kartonun hipotenüs uzunluğu soruluyor bize. X yerine 3 yazdığımda burası 6, 6, 2 daha kaç yapıyor o zaman cevap? 8 yapıyor. Güzel bir soru. Ama eş yapıyı kullanmayı artık öğrendik arkadaşlar. Bunu unutma. Kenarların eşitliğini yaz. Bak da soru çıkmıyor. Açıların eşitliğini Mutlaka mutlaka yaz. 6. soru. Ceyhan oldu. Geldik 7. soruya. Evet. K noktasındaki kontrol kolisinde bulunan bir görevli... Yerden belirli yüksekte doğrultusunu değiştirmeden yere paralel uçan bir A, bir uçağın A noktasından B noktasına kadar 8 kilometre hareketini izliyor. Evet A'dan 8 kilometre hareket etmiş. Arkadaşlar şuradan şuraya 8 kilometre hareket etmiş. Burada, buraya olan mesafe yani uçak geldi böyle buraya geldi. 8 kilometre. E tamam şuradaki şu mesafeye x dersem, burası 8 mi yaptı? X artı 8 mi yaptı? Evet. Yani şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Burası x artı 8 iken. Şurası kaç birim yaptı? X birim yaptı. Evet E yerden yüksekleri değişmiyor. Burası da haş burası da haş. İkilip sagor var. İkilip sagorda ortak olan kenar varsa yani eşit olan kenar varsa ne yapıyorduk? Yalnız bırakıyorduk. H kare neye eşit? Hocam birincisinde h kare bunun karesi eksi bunun karesine. 35'in karesi eksi x artı 8'in karesine eşittir. Aynı zamanda h kare neye eşit? 29'un karesi eksi x'in karesine eşittir. E buradan 29'u buraya atalım. 35'in karesi eksi 29'un karesi eksi. Eksi. Şunu açıyorum. X kare artı 16x artı 64 yaptı ama önünde eksi var. E eksi hepsine dağıtıyorum. Şu şekilde yaptı. Eşittir. Eksi x kare yaptı. Eksi x kareler gitti. Şuradan şunu bulacağım. 35'in karesi 29'un karesini bulacağım. Bu 35 eksi 29 ile 35 artı 29'un çarpımı değil midir? Evet. Şundan şunu çıkartınca kaç kalıyor arkadaşım? 6 kalıyor galiba. 6 çarpı. Bununla bunu toplarsak 14, 64 yapıyor. O zaman 6 ile 64'ün toplamı 6 4 24 36 384 yapıyor. Eksi 64 de var burada. Eksi 16x de öbür tarafa atalım. Artı 16x yaptı. O zaman buradan ne geliyor? 324 geliyor. 324'ü 16x yapıyor. 324'ü şeye bölsek. 324 mi yapıyor? 320 yapıyor pardon. 320 yapıyor. E, 16 o zaman x'i kaç bulduk? 20 bulduk. Değil mi? 32. X öylelikle 20 çıktı. Uçak yerden kaç kilometre yükseklikten uçmaktadır diye soruluyor. Benden X istenmiyor. Arkadaşlar X'i kaç bulduk? 20 bulduk. Hmm. 20, 21, 29 üçgeni var ama H'ı da bulmaya yönelik hamlede yapalım. H kare de neye eşittir arkadaşlar? Pisagor bağıntısı. 29'un karesi eksi 20'nin karesi değil midir? Bu 29 eksi 20 çarpı 29 artı 20 değil midir? 2 kare farkınlar. A kare eksi B kare. A eksi B çarpı artı B'ye eşittir. Bu 9 çarpı kaç yaptı? 49 yaptı. Demek ki h kare 9 çarpı 49 ise h da böylelikle 9 çarpı 49'a eşit olacak kök içinde. H neye eşit oluyor? 9 3 diye çıktı. 49 da 7 diye çıktı. Cevap da kaç yaptı o zaman? 21 çıktı. İşlem kalabalığı vardı biraz. İşlemimizi yaptık. Aslında çok da kalabalık yok. Aslında bu özel üçgenleri bilen yapar. Hisseden, Hocam 20-21-29 üçgeni var deyip hisseden yani çok bilim mi ama bilen insanlar belki bilen öğrenci belki hissetmiş de olabilir. Ya da ışıklardan da gidip o şekilde de yapabilirsiniz ama Burada yerine yazdığınızda işte böyle şey sıkıntıları yaşayabilirsiniz Gerçi 21 7x3 7x5 7x4 de sağlaması tutuyor mu diye Deneyebilirdiniz Biz hissetmeden ortak kenarlı pisagor yaptık sadece 8 gittiyse böyle 8 mesafe azaldı Burası xken burası x artı 8 oldu Ortak kenarlar da var Ortak kenarları yalnız bırakıp, bırakıp Öyle yaptık işlemimizi arkadaşlar Evet 7. soru Akçay çıktı Ve geldik dik üçgenin son sorusuna Ip uzunlukları 50'şer santimetre olan. Evet gençler 50 santimetreymiş. Şurası 50 ise eğer 30, 50, 3, 4, 5'in 10 katından dolayı burası 40 mı çıktı? Evet. Sonra şurada da bir dik üçgen var. Buradaki dik üçgende de arkadaşım şu ip uzunluğu kaçtı? 50 idi. E o zaman burası da 50 ise eğer şurası da 50 ise 48 ve 50. Hani şöyle bir dik üçgen var. 50'ye 48. Burası e, 2 çarpı 25. Sonra burası 2 çarpı 24. O zaman 24, 25. 7, 24, 25'ten 2 çarpı 7'den 14 çıkar burası. Burayı 14 bulduk. E hocam 14, 2 daha 16'sı burada. Buraya kaç kaldı o zaman? 24 kaldı. Benden ne isteniyor? A ile B arasındaki mesafe. Hop şu mesafe. Arkadaşlar şu mesafe nasıl bulunur? Şekilde 90 derece varsa büyük ihtimalle dik üçgenden. Dik üçgen oluşturmak için en iyi kesilamız hop dik dörtgen oluşturmak. 30 ken buraya kadar kısım 30. E tamamı 48'de. 18 kaldı. E bu da 24 zaten burası. 24. Şöyle bir dik üçgen çıktı. Dik üçgenin kenarı. 18 burası. 24 burası. Şu 6 çarpı 3. Bu 6 çarpı 4. O zaman burası da 6 çarpı 5. Neye eşit olacaktır? 30'a. Evet cevap böylelikle ne çıktı? 30 çıktı arkadaşım. Ve cevabı 8. soruda Denizli bulduk. Dik üçgen testini de böylelikle bitirmiş. Bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Artık hangi, hangi konuda? Bir sonraki konuda daha doğrusu görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.